Hindistan'da çok ilginç bir şeyle baş başayız. Hayvan melezlenmesi yıllardır yapılan bir şey. Ama bu Hintli adam neredeyse imkansız denen bir melezlemeyi başarmış durumda. Bir at ile bir keçiyi çiftleştirip devasa boyutlarda bir keçi üretmeyi başarmış. Normal keçilerin 3 katı büyüklüğüne ulaşan bu keçi için talep oldukça çok. Sizce atla keçinin melezlenmesiyle oluşturulan bu keçi bizler için helal midir yoksa değil midir? Yorumlara bekliyorum.